Uzaklara yolla gözlerini Kollarım sarsın bedeni Uzaklara yolla gözlerini Kollarım sarsın bedeni Ne olur sorma hallerimi Öylece dur, öylece Korsanlar Dağıtırlar Düşlerimizi Şu belalık Hayat içinde İyi ki varsın Göz bebeğim Birazdan Gelir korsanlar Dağıtırlar Düşlerimizi Şu belalık Hayat Göz bebeğim Ver elini ver ortakol ol, gir düşlerime Ver elini, ver ellerime Ortak ol, gir düşlerime Bugünüm değil her günüme Doğ ne olur, doğ ne olur Birazdan Düşlerimizi şu belalı hayat içinde. İyi ki varsın göz bebeğim. Birazdan gelir korsamlar dağıtırlar düşlerimizi şu belalı hayat içinde. İyi ki varsın göz. İzlediğiniz